Boyrun boy buyur. Ne oluyor hocam burada? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o Ne oluyor hocam burada? Ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> ya bir şey ya. Hayır bir şey. Hayır saygın olsun ya Ben eskire Yusufu Sıraya Saygısız Korpasın Hocam beni bir kaldırın etrafı göremiyorum ya